Cep telefonunuza günde 47 defa dokunuyormuşsunuz. Açıkçası bu rakam bana oldukça düşük geldi. Ben sanırım çok daha fazla dokunuyorum. Bunun yanında cep telefonunun kirli olduğunu biliyorsunuz. Arka yüzü özellikle çok kirli. Ve cep telefonlarının %90'ından bakteri üretilmiş. İşin kötü tarafı da bu bakterinin %69'unun antibiyoteye karşı dirençli olması. Aynı zamanda... Arka kapak daha kirli olmasına karşın yanağımızı ekrana dokundurduğumuz zaman da bu bakterilerin cildimize bulaşabileceğini unutmamamız gerekiyor. Kadınların cep telefonu erkeklerinkine göre daha temiz. Çocukların cep telefonu yetişkinlere göre çok daha kirli. İşin daha ilginç bir yanı var o da şu. Cep telefonunun üzerinde üretilen bakterilerin bir kısmının sayısına baktıkları zaman kruzet kapağındaki sayıdan daha fazla olduğu görülmüş. Bu da aslında kirliliğin ne derece yüksek olduğunun göstergesi. Bir diğer önemli konu da sağlık çalışanları ile ilgili. Sağlık çalışanlarının cep telefonları daha kirli. Hatta bazı yerlerde cep telefonlarının ameliyathaneye sokulmaması gerektiğini iddia edenler de var. Evet, kısadan hisseler bu kadar. Hoşçakalınız.